Hepinize merhaba ben Uygu, kanalıma hoş hoşgeldiniz, Ersin'le birlikte Paldins oynuyoruz, Hoş hoşgeldin Ersin. Hoşbulduk, nasılsın? İyiyim ya, nasıl olsun? Öyle, beraber işte Paldins oynuyoruz. Senin nasıl gidiyor? Vallahi haberin de fena gidiyor, ben burada CS oynuyorum. Evet, bayağı bir CS oynuyorum. Aynen, Aynen. bayağı. Hızlı gelişiyorsun ben ama. Paldins'te çok girmiyorum ama ne olsun. Yine artık idare edeceğiz. O yani, daha CS videoları gelir ya, değil mi? Aynen, aynen gelir. Evet. De, de. Aynen. Karşıda Berik var, Kesi var, Pip var, Evi var ve Vivian var. Bizde destek karakteri yok maalesef. Hepimiz vur kaç ve de. hasardan oluşuyoruz. Evet. Karşısı kanko birazcık kanko daha kanko güzel. Yani. Bakalım artık. Destek oooohhh ya destek. Ya, ama kalbı önemli yani. Destek ona böyle saçma görüyor ama. Vivian güzel tarafı iki kere olabilmesi. <gülüyor> Kim? Mief. Yani benim aldığım karakter iki defa zıplayabiliyor üst üste. nasıl <gülüyor> Atın üstünde zıplıyorum diye baktım da yok. <gülüyor> Yaman geldi. <gülüyor> <gülüyor> uh. Ah çıkamadım. <gülüyor> gitme, gitme, gitme, gitme. Neredesin? Hepsi kesin. Pip, pip gidiyor. Pip, pip, pip. Ah öldüm. Evet çok gittim ya. Maalesef. Kesiyor öldürmüş beni. Sen öldün mü? Ben ölmedim. Tamam çok iyi ama ortaya aldılar ya. Hepimiz vur kaç oh. ve hasar olduğumuz oh. için <gülüyor> girişimde bulunamıyoruz pek. Oh. Adamların tankı var ya. O kötü. Hayda. Oh. Hayır hayır yine öldüm. <gülüyor> Maalesef. Çok kötü. Komo. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Enemy rampage. Arey, vurma ya. Kim öldürebine? İyi. Yok, birini. İşte her kim hmm. yaptı. Enemy killing spree. çatır, çatır ah geliyorlar tutmamız lazım ben yine ördüm ondan sonra Vuruyor bana bir şey orada. Yes, nice. <gülüyor> Allah'ım, Allah'ım, yana bak. Güzel, görmüyorlar şu an. Dikkat et, ölecek adam öldü. Support'umumuzun olmaması çok kötü ya. Aynen, hem ölüyoruz. Herkes çok iyi oluyor. ya. Oh! <Gülüyor> ah <Aa>, tavuk oldum. Oldum ya Tamamdır. Girevermiş. Ener miyiz? Ah şu an kaybedecek gibiyiz. <Gülüyor> kaybedecek gibiyiz bu <büyük> ikimiz. <ihtimalle>. Öyle? <Gülüyor> Ultin geldiyse kullan. Adamların yeni görebilmemiz lazım. Öyle <Gülüyor> kullandım. Kulan kulan. Hayda onlar da gördü. Evet. Olsun. Fena dalıyorlar. Seni görebiliyor mu? Evet evet. Aynen aynen. Bütün takım görüyor. Oo. Hayır o tutmamız da... lazım. Biz niye böyle gelmiyor? Bilmiyorum. Hoşt. Hayır. Ah tutun tutun tutun. Hadi. Ah bıraktılar mı? Savunma başarısız dedi aynen. Hadi ama Kırk saniye niye kırk saniye biliyor ya o Bak ne? bana zıplıyorum iki, iki defa zıplıyorum üst üste Hı -hı. Bir, iki <gülüyor> Kambon mağarası mı <ne> özel Şöyle <gülüyor> bi' falan yenisini atalım Ya panesle olsa çok güzel. <gülüyor> bunny özelliği mi? <gülüyor> aynen de. hızlı de. oyun yapmadın zaten yine <gülüyor> <gülüyor> evet senin o baya yol vuruyor 60 6 8 c var abi siz önden yardım edin merakıcı abi ya, şu kim o? Ah öldüm be nasıl daldım öyle Bu gibi ne? Çok güzülüyor Öyle kızıl saçlı var ya kim o? Eee şey var. Vivian galiba Vivian işte Çok vuruyor ya Evet hasar karakteri Oo Çok sen öleceksin Sen vurdum hemen gel Geldim Yine aldılar Arkadaş içeriye giremiyoruz ki oha oha Anında eritiyorlar Kutmuş <gülüyor> olur Kaç Ulti var bu arada. Kullandım Hello. Overtime <gülüyor> 99 alalım <adam. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vivian git, Vivian çıtır, böyle Bunlara. Aman Koş aman söyleyeyim tank tam ölüm ya tank çünkü benim. Pip kaçıyor. gelmiş. Hadi o iyi bir var ya. Evet. Ah. Koş an öldüm ya. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> videodayken kaybettik her sın fark ettim, mi? Normal bir şey. Ayıyordum alıştık. Ya alıştık mı artık ya? Yani? Aynen. <gülüyor> yani takılamıyoruz 3. Aynen akamıyoruz 3. İşte. <gülüyor> Skorlara baksana Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz ölüm maçıyla. Ticaret bölgesindeyiz yine. Karşıda Tyra var. Dragos, Grover, Cassie. Kines'in ölmesi evet. var. Aynen öyle. Güzel, bak bizim takım güzel. Sen support'sun. Tank olarak Torvald amcamız var. Güzel. Ee, karşının tankı yok sanırsam. Şunu alacağım. Tahrip adam. Ee, liman. Sen ne aldın, sen de liman aldın. Tamam, gidelim o zaman. Go! begins. it begins. Şimdi ben sağlığı sağ veriyorum. Evet, kafamız karıştı. Nereden gidiyoruz? Ha buradan. ya. K'ye basıp bakabilirsin. O konuları ya. Karşıya evet, şeye gittim. Ölen. Evet, çut çut dur Bura vuruda gitti gayet güzel hoppa şuradan geçeyim Size can basmaya çalışıyorum Ya bir krem mi bulamıyorum hocam Ops e, Üzerimize sen bizim sağ tık bırakarsın Şöyle bir e, F'ye yani basınca da size can veriyor Aynen aynen Aynen Ops. Oo, iyiymiş. Can versen can versene bana. Kardeşim. Yanındayım. Uf, Knesa çok şey. fena vurdu. Can ver can. Önündeyim. Bana veriyor mu silahı? Ben? Yok vermiyor şu an. Tam şimdi verdi. Üzerimde şey çıkar zaten yeşil bir işaret. O, az önce bir Pebble'dı vermişti sanki can. F'ye basınca sen <gülüyor> ıı, kaçma özelliğini kullanırsın. Wow. Evet arkadaşlar, kesi gelmiş. Kesi çılgın kesi öldü. Ultim geldi. Ultimi kullanacağım. Benim ultim nasıl bir şey acaba? <gülüyor> ah öldüm ya, ultimi kullanabilirim orada aslında çok iyi olurdu var ya. Senin <gülüyor> ultin şey <gülüyor> yapıyor Ersin. <gülüyor> Ersin senin eee karşıya duvarları aşarak geçiyor yani kocaman bir şey füze yok. Boyu boyut açıyor o boyuttan şey gönderiyor. Ne gönderiyor? E, güzel bir. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Hasar veriyor yani. Güzel. Aha düştü aşağı düştü manyak. <gülüyor> Beleş git. Öl bakayım sen. Sen öl, sen öl. Aa ölmez. Hayda. Hoşt! Ersin Can! Ersin Can! Öldüm. <gülüyor> Az önce kullanmıştım. Az önce bizim adamı ne <gülüyor> Tamam tamam. No problem. Devam. Dikkat et! Dikkat et! Tamam. F'ye basıp kaç! F'ye basıp kaç! Öldü! Öldürdüm Ersin. Go O da bir güzel bir şey veriyor ya Oo, dikkat Oyda <gülüyor> Dragoza dikkat dedim kafa atıyalı Sen adam Senin var ya Aa, Pis Tyra kırtın, etrafı ateşe veriyor Ah! Geldiler arkadan Aaaaaaam Aaaaam Bala Eee Ah! Grover ulti kullandı ee bakmıyım hiç birşey vermedi ya ee ulti, ultiyi işte karşıya doğru kullanıyorsun öleceğim bu arada ama ben yanlışlıkla kullanmam kaç, kaç kaç çünkü ödüğünüzü sevdiğim kaç abi adamın üstüne gidersem tabii öldürürüm ya bi yengiz gibi ee ben senin yemeğe geliyim aaaa verdim aman aman aman çok hı, gözükme yollah aaaa öldüm Şeyleri oh. almayı unutma Ersin item almayı Item al ee, O ooo 1.300 olmuş Baya bir kredin birikti Ee bu dözer Hoppa Allah can Ege al Verdim Dözerinizin Çamışı Çıt çıt çıt o süper. Oha oha Dlor'tu <gülüyor> bu. Sağdan baksana. Bir kişi nasıl öldürdün ben? Oha. Penta girdi <gülüyor> galiba az <gülüyor> önce. Süper. Kaç kaç kaç kaç. Ya hayır ya. Son onun ya. Ne biçim çalıktı o? Ka <gülüyor> kesi geldi arkadan. Ersin can. Oh Ersin guy. can arkada. Ha gitmişin öleceğim. Hayır. Torwuld cansın be. Thorvald dede ya yaşaya. Allah sana uzun uzun eleem, ömürler versin. Var, ne ne? O, sağ olsun. Dragos'a dikkat. Oo! <gülüyor> <Dragoza> dikkat et. <dedim. gülüyor> çok kaldı. Dragos'un Q skill fena ya. Öyle lan. Adam Dragos yine geliyor. Aha Thorvald da kafa o, attı. Kafa Aynen o Dragos şey yapıyor, kafa atıyor. Ye, öldürdüm. Uçarak kafa atıyor ya. Neyse. 27-27 evet çekişmeyi bir maç izliyorsunuz arkadaşlar. Umarım yeniriz. <gülüyor> Aa Kinesa. Vuramadı ki, vuramadı ki. O sen öyle havadayken çok güzel ya. Ölecek o, ölecek, ölecek. Dragos ölecek. Öldü. Aa! Ölüyorum can. Can, can, can, can, can. Aa! Hepsi geldi. Allah. Lan lan bak bak bak arkadan vuruyormuş ya. Oh sağol can iyi geldi çok iyi geldi can Ufff Aha ödü ödü ödü ödü İşte bu. Dök, ah. dök. Aha şunu ödücem ya. Gel, gel sıkılma gel Kaçtı Ulti geldi okay. Aha oh, sayımıza bak Arkalarındayım Güzel ikili katlaşma <gülüyor> Ah can can can can can can can Ersin can Ersin can Ersin can Can Can, ver, ver can Hayır, sen ne napıyon ulti kullandın? Lan! Abi sağ tıklara ama dibinde tık, basacağım herhalde değil mi? Bak bilmiyorum. Yooo dibinde basman gerek yok ya herhalde. Ah! Baragos. Ama. ama bu arada Hiç benim şey canım az ya. Canın hemen geldi anda bana bas. Arkandayım. Geldi şu anda. Tamam. Lan tıkı çıtır böyle. Aaaa! Ah. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Koşt! Geliyor, Bak ya, ulti geliyor. kullandı. <gülüyor> Dibimde manyak. Baltacı geliyor, baltacı geliyor. Araya geliyor mu? Dragos öl! Pis Dragos kaçtı. Senin o taraflarda. Ha, kes, kes, kes, kes, kes, kes, kes. Kes iyiymiş o. Zafer! Victory! <gülüyor> Aynen öyle. En iyi amneyi görelim. Hadi bana <gülüyor> versin artık neredeyse pente attım. O yerde mi? Büyük ihtimalle o yerde. Ben baya bir kişi almıştım orada. Orayı alabilir. Bakalım. Merak ettim şimdi. Hadi, hadi. Yok, bu oraya almamış mı? Oraya mı almış? Emin değilim. Sanırım oraya almıştı. Aa bir iki uf uf uf uf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf Evet uuf uuf uuf uuf uuf uuf uuf Aynen. Bir hasar daha karakteri oynayacağım ve görevi tamamlayarak videoyu bitiririm büyük ihtimal. <gülüyor> Heeeem bu bölümde ne oynanır? <gülüyor> William willow. <gülüyor> willow oynasam ya? Bayağıdır willow oynamıyorum. Güzel gider aslında. Ama şey lazım benim hasar oynamam lazım ya. Görev var. Biçin takmaması lazım. Aynen öyle. Sen desteksin. Sen desteksin. Tankımız eksik ama almayabilirler burada. Şimdi bu e, saldırı bölümüymüş. Tamam. Yani ortaya yere mi geçiriyorduk burada, öyle miydi? Ölüm He o zaman tamam Burada ortaya yere geçireceğiz. He dört tane. Tamam. Aynen. Ha, o, İlk paladins'i çektiğim zaman bu karakteri oynamıştım diye hatırlıyorum Willow. Vallahi ha, yeni gelen bir karakterdi o zaman. Uçuyor. Bu karakterin ulti ne biliyor musun? Niye? Uçuyor. Havaya kadar uçuyor. İstediği kadar uçuyor. Yani bir 10 saniye boyunca falan uçuyor galiba. 10-15 saniye herhalde. E, kaç an, saniye çiğidin? falan. Aynen. Bayağı bir havalanabiliyor yani. Abi Sky var ya karşıda. Oo bir de Mew var. Sky, Mew. Güzel. Tank yok ama. İki takımın da tank yok. E, destek var. Destek mi var, var Aynen. Destekleri şey var. Serious. En alttaki. Yaa. Olsun bizde de cenası var. <gülüyor> Tabii o kadar iyi kullanamazsın da. Olsun görev yapmış oluruz. İlahi dokunmuş var. Ha iki para patmasıysın. Allah %25 azaltır. Oha benimkis yavaş çıkıyor. Taramıyor ama hızla zarar Şunu alalım. Ee, liman mı? Kronos. Kronos aldım ya bu karakter iyi kaçıyor zaten. Benim oldum taramıyor burada. Bu arada sen F'ye basıl tutabiliyorsun. F'ye bir kere bastığında senin sürekli açık halde oluyor. Aynen. Vic şimdi. Aynen. Viktor gibi aynı. Go! <gülüyor> Bana bak nasıl bindim hatta o nasıl şey ya? <Gülüyor> oğuz çatmak istiydi kablo tasarıyom ben ah içime şey attım bomba lanet neyini? <gülüyor> hayda çok kötü öldüm oğuz buluyom <gülüyor> yapma dikkat gibi gözünü seveyim yer peşinden geliyor mu? Allah'ın adalarının bölgesine geldim ben. Onları bölgesine koşuyorum şuanda. anda ay yee. Come on. Niçin çıktı böyle? Git git git git git. Yeah, snowy. Benim hangi yüzü? 360 360 yüzü. Canım, var, gel gel gel, gel. gel, gel, gel, Can basayım, gel. gel ölecek mi? Gel, gel, gel, Can basayım. Allahım, ölüyorum. Dikkat, dikkat. Ah Can, Can, Can, Can, Can. Dikkat, gel, şey gel. miiv gelmiş, miiv gelmiş sana. Ya, ya. O beni nasıl ya? Ya, ha. ya arkadan geldi. Ah be, Victor aldı. Kronos aldım. Lanam buraya. Ben mi kaçacağım lan? Ah, şimdi ne? O da lan? Oh, Abi hayda. Tek bıçakla öldürme ne? Bu neyli öyle? Evet ikinci bir çekimli maç. Ya bir ara alırız bence ya. ama sıkıntı var. 8'i uğruyor ya. Çok Ulti Abi. kullanırım. E, Kullanamadım. Ya. Kullandım. Aa havalı alamıyorum. 73 canlı havadayım. Bomba atmış. Ha! Ah, 73 can 73 can 73 can! Allah Hala hayattayım. İşte bu. Tamam ya ya bak! Sıkma! Ohuu! <gülüyor> bak ya! Gelmiş! <gülüyor> ne çabuk öldürdü bu ya! Aa, aa. Ya bir tane bıçak atan var çok çabuk öldürüyor. Miiv işte o miiv! Çok vuruyor ya! O Aynen o iki tane bıçağı... İlime geldiği sebaktı yani. 800 vuruyor o manyağın. nereye? Allah'ım bana bir şey oluyor mu evet. Şey... Kalanlık oldu şu anda. İşte the, we, Aman uh, Miv, ultisini kullandı. Ve gözlerim... Gözler çıktı. Korktum ben. Nasıl koyun beyler ya? Allah Allah. Korktu All mu? Ah! Ah geç geç bölge. O oh, beleş bölge. Sky. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. Tıpçı böyle. Canı unutma ersin. <gülüyor> can basmak önemli. Ah. Ölen. Deyince avcı verir, beleş canı böyle. Bela bele can, beleş can. Basım bizimki herifim. Ha geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Bomaya. Ersin can. Ne neredesin? Oradayım. Basın, Bersin basın, can basın, basın. basmadın bas. yok. Eee bastım. Gelmedi, basmadın ama Oyun neyse tamam doldu canım yine. 985 geç. Oyun bozuk ya. <Gülüyor> F'ye bas kaç. Ah keşke can basaydın öldüm. Allah'ım görmedi. Kör kör kör aykanındayım. Lan <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> ne. Üst <gülüyor> kişinin arasına bağladım öldüm. <gülüyor> Havalanıyorum. Havalandım. <gülüyor> Gördün şu anızı. Of, kamera seni izliyordu abi. E havadan cep vuruyor mu cep? Ele geçiriyor mu? havadan vurabiliyorum. Üstelik mermim de gitmiyor havadan vurunca. Yani ultiyi kullandığım zaman daha dursun. Gir vur vur vur vur vur vur. vur. Bu. Ersin can Ersincan. Ha öldüm. Ama öldüm. Çünkü... Aha bak yine ultisini kullandı değil mi? Aynen ama bize işe yemedin. aynen güzel kullandın ultini. Anlıyorum, bir karif ses Böyle palmeyiz ee, evet, yok şu yukarıda. ben de Arkadaşlar, yenecek gibiyiz şu an. Bir yeldik, Ooo, bak canına. <Gülüyor> <Gülüyor> <çaktım Gülüyor> <Allah. Gülüyor> kaç saf dışı oldu? Oğlum, kovalamış beni ya. Bakayım şerefsiz. <usoweh> kaç olmuş saf dışı? Bak yoo, He Ersin kaç oldu sahtışın? Eee 13 O 13 İyi benim 16 Ooo Gel gel gel gel Cam var burda beleşen beleşen Cam var oh sağ ol iyi geldi Nerde diğeri Ooo beleşen Beleş yiyelim Oh beleş beleş Beleş yiyelim beleş yiyelim <Gülüyor> Ulti yok. gelecek hadi gelsin artık şu ulti Bir Neyse gerek kalmadı <gülüyor> <gülüyor> Ve bu şekilde de zaferle bitirdik Bu bölüm aktık sayılır ya yine Bakalım evet. ben en iyisi ben... Yok Aa, şey verdi Lex, Lex bizim, Bizden Lex... mi? Bizden, bizdendi galiba Lex <gülüyor> Aynen bizden, Hı, bizden. O, Çatı çatı yani İki kişi öldürmüş Givi'yi de alacak gibi. Aldı hani headshot headshot aldım. Of. Güzel vurdu ya. Alsın. Awesome. Harika. Müthiş. Mükemmel. Muazzam. <gülüyor> oh, Ve bu şekilde de Paldins videosunun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve yorumlar kısmına yorumunuzu atın değerli izleyiciler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hugo'dan ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.